İstanbul'dan Bosna'ya uçak yolculuğu yaklaşık 1 saat 45 dakika sürüyor. Zaten vize istemeyen ülkeye eğer 2 dost aşınız varsa daha önce Covid geçirip iyileştiyseniz veya negatif PCR testi ile hiç sorun yaşamadan rahatlıkla giriş yapabiliyorsunuz. Bu da ülkeyi günümüzde en rahat seyahat edilebilen ülkelerden biri haline getiriyor. Herkese selamlar. Bosna'ya vardık, Saraybosna'dayız. Şu karşısı havaalanı. Şimdi üç seçenek var çok bilinen şehir merkezine varmak için. Bir tanesi e, direkt kalkan bir otobüs var. 5 Bosna markı. E, 25 lira şu anki kura göre. E, bir otobüs durağı var bir kilometre ileride. 1.8 Bosna markı. 9 lira. E, bir de taksiye binebilirsiniz. Biz hem yürüyelim diye hem de en ucuz alternatif diye şimdi otobüs durağına gidiyoruz. Hem yerel bir otobüse binmiş oluruz diye düşündük. Direkt havaalanının karşısına geçip 1900 metre yürüyorsunuz. Bak savaş, bak çizlerini. Şey Memleğin izleri. Aynen. Görüyor musun yağlardaki? Mana bilerek mi Evet aynen. Bilerek yenilemiyorlar. Her yerde de asla unutma tarzında şeyler yazıyorlarmış. Sloganlar vesaire. Günde 300 küsür top düşüyormuş buraya. O 4 sene boyunca. Kamerada ne kadar görünüyor belli değil belki. Ama karşı binaların hepsi bayağı büyük büyük. Hep mermi izi. Belki daha büyük bir top izi vesaire. Şimdi otele geldik otobüsü kesinlikle tavsiye ediyoruz çünkü hem yürürken sokakları görüyorsunuz şehre bir aşina oluyorsunuz hem de şehirde olduğunuzu daha çok hissediyorsunuz hem de en ucuz alternatif zaten bu hostelin ismi de Apartments Protein Sokak diye geçiyor buraya gündemde 400 lira verdik ama puanı vesaire çok iyiydi evet, şimdi biraz etrafı göstereyim odayı göstereyim hem de birazdan börek yemeye gideceğiz onu da konuşalım burası ortak alanı buranın Hemen bu basalım. <gülüyor> Burası banmiosu. Burası da yatak odası. Gayet temiz bir yer. Herkes çok iyi yorumlar yapmış. Burası da baş açılan açılan Arasok'ı. Şu tepelerdeki evler o kadar hoşuma gitti ki. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Çünkü çok acıktık. Bosna'da ne yenir? Bürek. Neli? <gülüyor> Kıymalı, peynirli, patatesli... Ne evet, varsa hepsinden Evet, hepsinden. Ne varsa. <gülüyor> Çok heyecanlıyım ve çok ulaşamadım. Şununla başlıyorum. Bu ne olduğunu bilmiyorum şu an. Kıymalı. Sanki normal gibi bir tepki verdi. Çok <gülüyor> güzel. Çok güzel. Sıcak sadece, çok güzel. İkimiz de bir karışık porsiyon söyledik. En az koydukları böyle kıymalıydı. İçlerinde en güzeli de kıymalıymış. Bundan sonrakinde full kıymalı söyleyeceğiz. Bir porsiyon 20 lira bu arada. Bosna başkenti Saraybosna'dayız. Bosna Ersek'in nüfusu 3,5 milyon kadar. Ve bu nüfusun 50'si Bosna'lılar, %30'ını Sırplar, %15'ini Hırvatlar oluşturuyor. Aslında ülke iki özel bölge olarak yönetiliyor. Bunlardan bir tanesi Sırp Cumhuriyeti, bir tanesi de Bosna Hersek Federasyonu. Biz genelde yediğimiz tüm yemekleri Başçarşı bölgesinde yedik. Saraybosna'nın merkezi burası Eskişehir ve Osmanlı'nın daha çok inşa ettiği taraf. Bir de Ferhadiye Caddesi var. Bu başçarşıdan aşağıya doğru yürüdüğünüzde e, bu Ferhadiye Caddesi'ne varıyorsunuz. Kültür, yapılar tamamen değişiyor. E, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun etkisinde gelişmiş, yapılaşmış bir taraf orası da. Birazdan o tarafa da gideceğiz, o tarafı da gösteririz. E, Başçarşı bölgesinde genelde camiler, saat kulesi, meynandaki sebil, ahşaptan yapılmış, su da içilebilen bir çeşme aslında e, bulunuyor. Dört gün boyunca burada olacağız. Hepinize keyifli izlemeler. Burası bahsettiğimiz Farhadiye Caddesi. Tam üzerinde bulunduğum çizgi de e, caddeyi ikiye ayıran, dolu ve batı olmak üzere ikiye ayıran çizgi. Arka tarafında Avusturya macaristan İmparatorluğu'nun etkileri olduğu gibi gözükürken ön tarafında da Osmanlı İmparatorluğu'nun etkilerini görüyoruz. bir şey yapabilirim. Ona kayır ver. Selam olsun. Bir hafta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 Yarın şey yiyeceğim. İlk ayar kırıklıydı o, ondan herhalde. <gülüyor> yok yok yarın ee, sadece şey yiyeceğim. Kıymalı. Aynen. Ben de kıymalı yiyeceğim. Yırdılı ile kıymalı, yoğurda kıymalı çok <gülüyor> güzel oluyor. Çok güzel. Evet. Evet. Evet. <gülüyor> Beğendin mi? Güzeldi Manisa kebabı daha iyi kebap mı? Buradaki kebap mı? Doyuranım manisa kebabı <gülüyor> <gülüyor> Valla lezzetli bir etti Ben beğendim Evet evet güzeldi köfte falan baya iyiydi Ekmeği de güzeldi Soğanla birlikte de iyi gitti Ben kaymağını yemedim sadece Sen yedin kaymağını. <gülüyor> Porsiyon da iyi yani 200 gram 35 lira falan Ay. Lezzetli tavsiye evet. ederiz Mekanın da ismi belli, Zeljo Evet. Kebapçı Zerjo yedikten sonra şimdi şu karşıki dağlara çıkacağız.